Merhaba arkadaşlar. Bu videomda 1 Şubat 2020 astroloji gündeminden bahsedeceğim sizlere. Şu cumartesi gününün astrolojik etkileri neler olacak? Bunlara değineceğim. E biliyorsunuz günlük yorumlarda ayın burç değiştirmesi, ayın yapmış olduğu açılar oldukça ön planda oluyor. E, ayın e, ortalama 2,5 günde bir burç değiştirdiğini düşünecek olursak aslında 2,5 günde bir haritalarımızdaki farklı alanlar tetikleniyor ve bu noktada ruh hallerimizde ayın etkilerine göre değişim gösteriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz oldukça zorlayıcı bir Ocak ayı geçirdik ve Şubat ayının aslında gelmesini dört gözle bekledik diyebilirim. Şubat ayında da bizi bekleyen bir Merkür Retrosu var aslında ama yine de Geri kalan kısımda ve Merkür retrosu esnasında dahi e, Ocak ayı kadar zorlayıcı enerjiler olmayacak. En azından bir tutulma bizi beklemiyor arkadaşlar. Ve satürn Plüto kavuşumu gibi zorlayıcı bir kavuşumda söz konusu olmayacak. Zaten Şubat ayı burç yorumlarında detaylıca anlattım. Mutlaka onları dinlemenizi tavsiye ederim. Hem yükselen burcunuza göre hem de ay burcunuza göre dinlemenizi özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet gelelim 1 Şubat gününün enerjilerine. 1 Şubat günü. Gece saatlerinden itibaren ay burç değiştiriyor ve ay koç burcundan boğa burcuna geçiş yapıyor. Ay boğa burcundayken ne gibi etkiler söz konusu olur? Ay boğa burcunda güçlü bir konumdadır arkadaşlar, yücelimdedir. Özellikle ay koç enerjisinden sonra boğaya geçiş yaptığı esnada, Biraz e, tembellik, biraz dinlenme, biraz hayatın tadını ve keyfini çıkarma eğiliminde olabiliriz. Boğa burçları biliyorsunuz, e, genel itibariyle eğer haritanızda güneşiniz, yükseleniniz, ay burcunuz veya boğa burcunda yoğun bir stelyumunuz varsa yani haritanızda boğa burcunun etkisi oldukça fazlaysa Sizler kaliteli şeylerden hoşlanan, güzel yaşamayı, güzel giyinmeyi, güzel yemek yemeyi seven, lükse belli bir oranda sahip olmak isteyen ve hayatın zevklerinin, dünyevi izlenklerin tadını çıkarmak isteyen bir kişisinizdir. Ay boğa burcundayken de aslında bu şekilde davranıyoruz arkadaşlar. Yani. O gün keyifli bir kahvaltı yapabiliriz eğer fırsatımız varsa veya hani kaliteli kaliteli bir restoranda akşam yemeği yemek isteyebiliriz yani biraz kendimizi şımartmak isteyeceğimiz basit ama e, gerçekten etkili e, farklılıklar yaratabiliriz Ay Boğa burcundayken e, tabi Ay Boğa burcundayken daha çok dediğim gibi hayatın lezzetleri ve zevkleri üzerine yoğunlaştığımız için e, burada iştahımız biraz artabilir arkadaşlar yani yediğimiz yemeklerin lezzetli olması ne bileyim kalorili olması tabii ki daha cazip olacağı için genel itibariyle daha lezzetli yemekler, daha kalorili olan yemekler olduğu için iştahımız biraz artabilir. Yememize, içmemize dikkat etmemizde fayda var bu süreçte. Evimizde daha çok vakit geçirmek isteyebiliriz. Belki evimize almak istediğimiz bir aksesuar yapabiliriz. E bu süreçte temin edilebilir. Bu anlamda da oldukça bonkör olacağımızı söyleyebilirim. Ayboğa insanları genel itibariyle evine karşı, kendi kişisel ihtiyaçlarına karşı oldukça cömerttir. Ancak dışarıya karşı pinti olabilir, cimri olabilir arkadaşlar. Çünkü daha ziyade kendi zevki, kendi lüksü için yaşar. Eğer natal haritanızda da Ayboğa burcundaysa kaliteli yaşamayı seversiniz. Yani sizinle hayat gerçekten keyiflidir. Evet. Ama dediğim gibi dışarıya karşı borç alayım, borç vereyim veya bir yardımda bulunayım şeklinde çok fazla düşünceleriniz olmayabilir. Eğer haritanızda diğer etkiler söz konusu değilse. Evet dediğim gibi biraz diyet konusunda diyete başlamak konusunda bu iki buçuk günlük süreci es geçmemiz daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Çünkü ay boğa kendi diyete başlamak oldukça zordur. Çünkü... Bu esnada dediğim gibi her şey dikkatimizi çekecektir. Toplantılar, aile toplantıları, belki günler, yemekler, davetler söz konusu olabilir ve bu esnada tabii ki nefsimize hakim olmak bizim açımızdan zorlayıcı olabilir. Evet ay boğa burcundayken kişisel olarak kendimizi şımartabileceğimiz biraz fazla sınırı aşmamak kaydıyla bizi mutlu eden şeyleri aktiviteleri gerçekleştirebileceğimiz kendimize hoş güzel kahvaltılar sürprizler hazırlayabileceğimiz bir gün olacak aslında bir Şubat günü ve zaten hafta sonu olduğu için birçoğumuzun eğer devlet memuru isek birçoğumuzun bu tarz fırsatları olacaktır. Yani biraz sermek isteyeceğiz arkadaşlar yani koltuğa uzanacağız kanepeye uzanacağız bir Türk kahvemizi alacağız, ayaklarımız uzatıp keyif aldığımız dergi okuyacağız. Örnek veriyorum. Yani artık kişiden kişiye bu durum değişiklik gösterecektir Ay Boğa burcundayken Evet biliyorsunuz ki Ay Boğa burcuna girer girmez Boğa burcunun ilk derecelerinde bulunan bir gezegenimiz var. Bizi oldukça zorlayan bir gezegen. Bu gezegenin ismi Uranüs. Evet Uranüs. Hemen ay boğa burcuna geçiş yaptıktan sonra ay ile kavuşum gerçekleştirecek. Bu kavuşum esasında gece saatlerinde yani sabaha karşı saatlerde meydana gelecek birçoğumuz uyuyor olacağız bu esnada. Tabii ki ay yavaş yavaş buradan uzaklaşmaya başlarken sabah saatlerinde hala kavuşum enerjilerinin üzerinde barındırıyor olacak arkadaşlar. Ay uranüs kavuşumu e, tabi biraz keyifli zaman geçirmek isterken ani gelişen duygusal reaksiyonları da ortaya çıkarabilir. Bu anlamda dikkatli olmakta fayda olacaktır arkadaşlar. Özellikle kova burcunda bulunan güneşe de kare açı gerçekleştirdiği için bu kavuşum yani Uranüs'ün güneşle sert bir etkileşimi söz konusu olduğu için zaman zaman otoriteye karşı isyanda bulunma yani eşimize karşı veya babamıza karşı artık patronumuza karşı yani isyan bayraklarını çekme. Bugün benim tatil günüm bunu bu şekilde yapacağım şeklinde ters çıkışlarda sergileyebilirsiniz bu anın öfkesi de arkadaşlar çok başkadır. Yani Boğa burcu kolay kolay sinirlenmez. Ancak sinirlendiği zaman da önünde kimse duramaz tabiri caizse. Dolayısıyla bu anlamda keyfimizi ve tadımızı kaçıracak şeylere karşı çok ciddi bir direnç gösterme durumumuz söz konusu olabilir sabah saatlerinden itibaren. Ancak Öyle saatlerinden itibaren Ay'ın Jüpiter'le yapacağı güzel etkileşimle beraber bu sinirlilik, bu gerginlik halinden biraz uzaklaşabiliriz. Yani birçoğumuz uykumuzu alamamış ve o... E Keyifli zamanları geçirmek isterken başka dertlerle uğraşmışsak eğer öğle saatlerinden itibaren Ay ve Jüpiter arasındaki güzel etkileşimle beraber durumu toparlayabileceğiz ve gerçekten keyfe keder bir öğlen saati yaşamaya başlayabileceğiz arkadaşlar. Ee, özellikle Jüpiter ve Ay arasındaki bu güzel etkileşimle beraber duygusal anlamda daha rahatlayacağımız, biraz daha olayları akışına bırakacağımız, gereksiz bir iyimserlik ve pozitif hali edineceğimiz bir durum söz konusu olabilir. Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın veya artık e, benden sonra tufan şeklinde serzenişlerde bulunabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hem Jüpiter hem burada Uranüs, Uranüs burada özgürlük e, ihtiyacımızı artırırken Jüpiter de burada bizi destekleyecek ve biraz da olayları akışına bırakmamız gerektiğini e, bize hatırlatıyor olacak arkadaşlar. Bu anlamda toprak gruplarının öncelikle e, güzel bir etkileşim olarak boğalar, başaklar, oğlaklar e, bu anlamda daha pozitif bir şekilde biçimde etkileniyor olacaklar arkadaşlar. Bu ay ve Uranüs arasındaki güzel etkileşimden. Özellikle uzun zamandır okumak istediğimiz bir kitap varsa, araştırmak istediğimiz bir konu varsa bununla ilgili de zaman yaratmak daha mümkün olacaktır. Ee, öyle saatlerinden itibaren enerjilerimiz biraz daha akışkan, biraz daha rahatlamış biçimde hareket edebiliriz. Tabii ki bu Ay ve Jüpiter arasındaki etkileşim de yine aynı biçimde iştahımızı artırabilir arkadaşlar. Yani cumartesi günü iştahımıza hakim olmakta güçlük çekebiliriz. Çünkü e, Ay hem boğa burcunda hem Jüpiterle güzel bir görünüm yapıyor. Yani keyifkedar bir gün yaşamak aslında söz konusu olacaktır. Her ne kadar sabah saatlerinde yaşamamız muhtemel bir krizi olsa da öyle saatlerinden itibaren bir miktar daha rahatlamaya başlayacağız gibi gözüküyor arkadaşlar akşam saatlerine doğru oldukça ilginç bir görünüm ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz kuzey ve güney ay düğümleri yengeç ve oğlak aksında ilerliyor. Bir buçuk yıldır ve Mayıs ayı itibariyle e, döngüleri değişecek. Aks değiştirecekler. İkizler ve yay aksına doğru. Akşam saatlerine doğru ayın boğa burcunda birkaç derece daha ilerlemesiyle beraber e, kuzey ay düğümüyle çok güzel bir görünüm gerçekleştirdiğini gözlemliyorum. E, burada ay düğümleriyle e, güzel bir kontak içerisinde olan ay e, gerçekten duygusal anlamda bizi tatmin edecek e, güzel karmik etkili e, gelişmeleri beraberinde getireceğini düşünüyorum. E, bu noktada e, kadersel olarak belki de asla hesabımızda olmayan, asla planlamadığımız güzel haberler alabiliriz. E, bilhassa uzaklarda bulunan kişilerden, e, çok fazla irtibatlı olmadığımız kişilerle alakalı güzel gelişmeler yaşayabiliriz. Geçmişlerle alakalı da e, bizi mutlu edecek. E, kontrol dışı ancak bu defa iyicil anlamda güzel gelişmeler yaşatabileceğini düşünüyorum bu akşamın. Aslında cumartesi günü oldukça keyifli bir gün arkadaşlar. Ee, oldukça şanslı, fırsatlı ve karmik etkilerin yoğun olduğu bir gün. Umarım e, her birimiz en güzel biçimde değerlendiririz ve motivasyonumuzu yüksek biçimde tutarak haftaya daha güzel biçimde hazırlanırız diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki hafta bir dolunay var arkadaşlar. Evet bugüne dair anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız, videoyu beğendiyseniz, beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler, bana ulaşmak isteyenler evrensel kadim Bilgeççi, .com adresine e-posta gönderebilirler veya Instagram @opikusal söyleceği hesabından beni takip ederek bana DM yoluyla ulaşabilirler arkadaşlar. Her birinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol keyifli ve neşeli bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.